Gençler selamlar ben Sevmeyle Hoca Sevmeyle Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlarım AYT Matematik 2023 kamp videolarının artık 5.sindeyiz ve bugün sizlerle birlikte fonksiyonlar konusunda large testin çözümlerini yapacağız ve fonksiyonlara noktayı koyacağız arkadaşlar evet hazırsanız abone olduysanız bildirimleri açtıysanız videoyu beğendiyseniz sevgili gençler hemen sol taraftaki sorularımızı daha geniş ekranda görelim Evet. İlk sorumuzda arkadaşlarım. Artık large testeyiz ya. Biraz tabii daha detaylı çözeceğiz. Daha ayrıntılar vereceğiz. Ve biraz da seni terletmiş olabilir bu sorular. Ama sıkıntı değil. Problem değil. Biz nelerin üstesinden gelmedik ki bunun üstesinden gelmeyeceğiz. 2023 AYT'de karşına çıkabilecek o zorlu soruları da görmen için bu testi şimdi senle beraber oturup çözeceğiz. Şimdi bakın. Gerçel sayılarda tanımlı f fonksiyonunun grafiğinin y eşittir 5 doğrusuna göre simetriği gx fonksiyonunun grafiğidir. Buna göre f1 artı g1 toplamı kaça eşittir diye soruluyor. Şimdi öncelikle bakın. Bizim bir tane fonksiyonumuz varmış. Tamam mı? Bu fonksiyonu şöyle hayal edelim. Şu kartezyen koordinat sistemimiz. Ee, f fonksiyonunun grafiğinin y eşittir 5 doğrusuna göre simetriği. Istenmiş. Varsayalım ki bizim f fonksiyonumuzun grafiği şöyle bir grafik arkadaşlar. Tamam. Bu f'in grafiği. Daha sonrasında bir de y eşittir 5 doğrusu var. Y eşittir 5 doğrusunu da şöyle gösterelim. Şu renkle gösterelim. Kafa karıştırmasın. Ve sevgili arkadaşlarım. Bunun şurası 5 ya. Y eşittir 5 doğrusu. Bunun sevgili arkadaşlarım. Neye göre simetri istenmiş? Y eşittir 5'e doğru geliş 5'e Ge -ge -ge -ge göre şimdi o halde ben şu kırmızının Şuradaki G 5 doğrusuna göre simetrini çizecek olursam şöyle bir grafik elde etmem gerekiyor aşağı yukarı ya da şöyle diyelim şunu birazcık şöyle çekersem daha da simetrik gibidir Evet şimdi arkadaşlar diyor ki f1 ile G1'in toplamı kaça eşittir diye sorulmuş ne alaka değil mi burada rastgele bir x ekseni üzerinde bir noktası seçerim daha sonrasında da F1 nereye gitmiş olsun arkadaşlar? A'ya gitmiş olsun. Şimdi F1'e biz A demiş olduk artık. Yapacak bir şey yok. Çünkü hiçbir şey vermemiş bilmiyoruz. F1 A olsun. Tamam Daha sonrasında şunu da şöyle uzatalım. Şuraya da Y ekseni diyelim. Kafalar karışmasın. Şurası X ekseni arkadaşlarım. Burası da orjin. Pekala. Şimdi ben bunun buna göre simetriğini aldım ya. Peki gençler. Şu aradaki mesafe acaba kaç birim? O aradaki mesafe sevgili arkadaşlarım simetrik olduğu için iki eşit parçaya bölünecektir. Bu aradaki mesafede 5'ten şuradaki a'yı çıkararak ederiz. Yani burası kaç birimmiş? 5-a birim. O halde burası da 5-a birim olmaz mı? Evet olur. E madem öyle ben diyorum ki şimdi. Burada madem bu gx fonksiyonu g1'in kaça gittiğini merak etmem gerekiyor. Çünkü bize bir de g1 lazım. E şimdi bakın 1 hop şöyle G1'e gidecek. Şimdi 5'in üzerinden ne eklemiş? 5 eksi A eklemiş. 5'in üzerine 5 eksi A'yı eklerseniz neyi bulursunuz? 10 eksi A'yı bulursunuz. Yani burası da neymiş? 10 eksi A'ymiş. İşte ikisinin toplamı istenmiş arkadaşlar. Bakın buradaki A ve eksi A birbirini götürürse zaten böyle elimizde sap gibi bir cevap kalacak. Cevap neymiş? Onun ta kendisi. Doğru cevap E seçeneğiydi sevgili gençler. Güzel soruydu. Ee, hani soru içerisinde F1'e G1'e F fonksiyonu hakkında neredeyse Hiç değinilmemiş hiçbir şey değinilmemiş Sadece ufak diyorum Yani ÖSYM tarzı Ufak böyle güzel Detaylar Sen o detayı fark ettiğin an Soru zaten bitmiş oluyor tamam. İkinci sorumuza geçelim şimdi Tanımlı oldukları aralıklarda F, G ve H fonksiyonları için 5 tane bize 1, 2, 3, 4, 5 az uzda değil ha. 5 tane ifade vermiş. Kaç tanesi yanlıştır diye soruluyor. Şimdi dikkat edin bu soruları. Türevde karşınıza çok çıkacak. Türevsiz nasıl çözülür? Şimdi onu göstereceğiz tamam mı? Tabi türevsiz çözmek öyle her baba yiğidin haricinde da değil. Biraz böyle uzun uza diye sürebilir. Ama dedik ya. Biz sonuçta bir test sınavına giriyoruz arkadaşlar. Bu test sınavında da gençler. Ee, ne yapsanız mübah yani Sıkıntı yok yeter ki mantık çerçevesi içerisinde yapın ama ona dikkat edin ha, Öyle sallayın falan demiyorum Mantık çerçevesi içerisinde yaptığınız takdirde Her şey mübah arkadaşlar Şimdi F artan g azalansa f bileşke g artandır diyor. Şimdi bize bu fonksiyonlar Mesela gayet Genel geçer bir cümle f artan g azalansa F bileşke g artandır Eğer ben bir şeye doğru diyeceksem O bütün ama bütün fonksiyonlar için Doğru olmak zorunda Kaç tanesi yanlıştır diye soruluyor bu arada. Onu da kaçırmayın. Genelde doğrular sorulur. Yanlış olduğunu da kaçırmayın. Şimdi f fonksiyonu artansa hemen artan bir fonksiyon seçelim. Örnek veriyorum. Birinci dereceden 2x fonksiyonu artan bir fonksiyondur. G fonksiyonu da eksi 2x seçelim. Şimdi diyor ki f bileşke g. Yani f'in içerisine g'yi yaz. F'de x gördüğün yere eksi 2 x yazarsan. Eksi -4x 4x'i bulursun. Bu da f bileşke g'yi verir sana. F bileşke g'ye bakıyorsun. Kat sayısı negatif azalan. Artandır demişti o zaman cortladı Hemen geçtim ikiye H artan F artansa F bileşki H artandır demiş H fonksiyonunu 2x seçtim F fonksiyonunu da 3x seçtim F'in içerisine H'ı yaz demiş Yani 2x'i aldığım şuradaki X gördüğüm yere yazdım Ne gelir 3 kere 2 xten 6x gelir arkadaşlar 6x fonksiyonu F birleşke hx'tir Ve kat sayısı pozitif olduğu için artandır Diyeceğiz ikinci öncül doğru G birleşki f artansa g artandır bu sefer tersten düşünmemiz gerekecek. Şimdi o zaman şöyle diyelim. Tersten düşünürken aksine örnekler vermeye çalışalım. Yani g fonksiyonu acaba burada artandır demiş ya azalan ise g birleşki f artan olabiliyor mu? Eğer g'yi azalan seçtiğimiz takdirde bir artan g birleşki f fonksiyonu bulabilirsek o zaman buna çortladı diyeceğiz. Şimdi gelin g fonksiyonunu sevgili arkadaşlarım eksi 2x seçelim. Ve f fonksiyonunu da arkadaşlarım eksi x seçelim. G bileşke f ne demektir? G'nin içine f'i yaz demek. Bakın f'i aldığım götürdüğüm g'nin içerisine yazdım. Ne oldu? Eksi 2 çarpı eksi x oldu. Yani 2x oldu. Ve böylelikle g bileşke f aynı burada bahsettiği gibi artan oldu. Fakat biz g'yi artan değil azalan seçerek bunu artan bulabildik. Demek ki bu ifade doğru değil. Yanlış. F bileşke g bileşke h artan ise f artandır demiş. Şimdi yine aynı şekilde bir üstteki gibi azalan bir f fonksiyonu bulalım. Azalan bir f fonksiyonuna eksi 2x diyelim mesela. G fonksiyonunu da arkadaşlarım x seçelim. H fonksiyonunu da sevgili arkadaşlar 3x ya da eksi 3x seçelim. H'ı azalan g'yi artan f'i de azalan seçtim. F'i azalan seçmemdeki sebep şunun aksini seçelim ki acaba yine f bileşke g bileşke h artan gelecek mi diye. Öncelikle h fonksiyonunu alıp g'nin içerisine yazmış. Eksi -3x 3x'i x gördüğüm yere yazarsam yine eksi 3x gelecektir. Bunu da alıp şurada yerine yazarsanız 6x gelir. Yani arkadaşlar 6x artan mı? Evet artan. Ama ben burada f'in azalan olduğunu düşünerekten yola çıktım. Ve yine artan bir sonuç buldum. Dolayısıyla bu da yanlış. Çünkü f artandır demiş. Beşinci öncülümüze bakıyoruz. f artan h azalan ise f bileşki h azalandır demiş artan bir f fonksiyonu seçiyorum 2x mesela bir tane de h fonksiyonu seçelim h fonksiyonu da azalan olsun eksi x mesela. f bileşki h azalandır demiş yani hı f'in içerisine yaz bakayım eksi 2x gelir kat sayısı negatif mi negatif azalan mı azalan o halde bu da azalanmış bakın doğruymuş kaç tanesi yanlış çıktı 1 2 3 o halde 3 tanesi yanlıştır diyeceğiz arkadaşlarım ikinci sorumuzun cevabı da böylelikle c seçeneği olacaktı evet Devam edelim üçüncü sorumuzla. Dik koordinat düzleminde 0,5 kapalı aralığında tanımlı fx fonksiyonunun grafiği şekilde verilmiş bize. Diyor ki bakın f bileşke f bileşke f bileşke fx fonksiyonu en büyük değerini x eşittir a noktasında aldığına göre a sayısı aşağıdaki açık aralıkların hangisindedir? Şimdi ne kadar bileşke bileşke bileşke bileşke olsa da F'in içerisinde f içerisinde f içerisinde f içerisinde fx'den bahsediyor arkadaşlar. Şöyle. Ve bu fonksiyonun en büyük değerini x eşittir a noktasında almıştım. Ben bu fonksiyonun en büyük değerini max değerini nerede bulurum? Bir kere en dışarıda ne fonksiyonu var? F fonksiyonu var. Demek ki bu f fonksiyonunun en büyük değeri a noktası. En dışarıdakinin en büyük değeri a noktası. O halde bu en dışarıdakinin en büyük değeri tabii ki şurasıdır. Yani arkadaşlar 5'e gittiği yerdir. Peki 5'e gitmesi için bu fonksiyonun x'lerin hangi aralıkta olması gerekiyor? Tabii ki 2 ile 3 aralığında olması gerekiyor. Şimdi demek ki içerisi 2 ile 3 aralığında arkadaşlar. Güzel. Şimdi madem burası 2 ile 3 aralığında kapalı değil açık aralık. Madem 2 ile 3 aralığında. Şimdi 2 ile 3 aralığına gidebilmesi için bu fonksiyonun acaba nerede e, durması gerekiyor? Nerede e, bulmamız gerekiyor bu fonksiyonun? E, görüntü e, tanım kümesi onu, onu bulalım 2 ile 3 için arkadaşlarım şu şekilde getirdik bakın şurası nerede olması gerekiyor 0 ile 1 arasında o halde ben diyorum ki şu kısımda 0 ile 1 arasındadır pekala buranın 0 ile 1 arasında olabilmesi için şimdi şunları siliyorum 0 ile 1 arası neresi arkadaşlarım şurası ve bunların görüntüsü neresi bakın şurada peki nerede 4 ile 5 arası o halde içerisi de yani şurası da 4 ile 5 arasında olması gerekiyormuş sevgili arkadaşlarım. Şimdi birincisini bulduk. Dedik ki 2 ile 3 arasında olması gerekiyor şu içeridekiler. Sonra bunun için şuradakilerin 0 ile 1 arasında olması gerekiyor. Bunun için f'in 4 ile 5 arasında olması gerekiyor. Peki f 4 ile 5 arasında olduğu yer neresi? Bakın işte şu aralık. Yani şurasıyla şurası arkadaşlarım buradan bize nereye götürüyor? 2 ile 3 arasına. Yani başladığımız yere Geri götürüyor arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği olacaktı. Üçüncü sorumuzda çözdük ve cevabına A dedik, geçtik. Sağ üst tarafta dördüncü sorumuza. Reel sayılardan reel sayılara tanımlı olmak üzere bir f fonksiyonu, f fonksiyonu daima artandır demiş. Fx seçtir sıfır denkleminin kökü de negatifmiş arkadaşlar. Şimdi daima artan bir fonksiyon düşünelim hemen. Tabi bunu kural olarak düşünmeyin, yani fonksiyonun denklemini düşünmeyin. Neyi düşünelim? Şunu düşünelim. Grafiksel olarak düşüneceğiz arkadaşlar. Şunu şöyle çektik arkadaşlar. Burası x eksenimiz. Şurası da y eksenimiz olsun bizim. Şöyle birazcık da taşıyalım bunu. Daima artan bir fonksiyonumuz var. V, V, V. Kökü negatif. Fx eşittir sıfır denkleminin kökü negatif. Madem öyle ben şöyle daima artan bir fonksiyon çizeyim. Kökü de negatif olduğu için doğal olarak ben bu fonksiyonu şuradan geçirdim. x ekseninin negatif tarafından geçirdim. Tamam. Buna göre demiş, 3 tane ifade var hangileri doğrudur? fx4 fx 3'ten küçüktür. Varsayalım ki x4 şurada olsun, x3 şurada olsun. fx4'e bakıyorsun burada, fx3'e bakıyorsun burada. Yani fx4 gerçekten fx 3'ten daha küçük, doğru. f fonksiyonu y eksenini negatif tarafında keser diyor. Şimdi f fonksiyonumuz kırmızı fonksiyon. Bu kırmızı fonksiyon daima artansa ve kökü de negatif taraftaysa mecburen buradan geçecek ve geri dönüşü yok artık. Yani negatif y eksenini negatif tarafta kesebilmesi için geri dönmesi lazım. Aşağı doğru düşmesi lazım. E düşemez. Yukarıdan geçmek zorunda. Yani y eksenini pozitif tarafında kesmek zorunda. Dolayısıyla ikinci öncül gitti. Her x pozitif gerçel sayısı için fx sıfırdan büyüktür. Bakın buradaki bütün x'lere bakın arkadaşlar. Bütün x'ler için bizim fonksiyonumuz daima pozitif tarafta kalmış. Yani fx daima sıfırdan büyük arkadaşlar. Dolayısıyla üçüncü öncülümüze doğru diyeceğiz. Ve cevabımız D seçeneği olacak. Geçtim 5'e. Aşağıda grafiği verilen F polinom fonksiyonu çift bir fonksiyondur. Çift fonksiyonlar deyince aklımıza gelen en önemli özellikler. 1. Hemen ilk şu gelsin aklınıza. F eksi x eşittir f x olur. Ayrıyeten çift fonksiyonların grafikleri y eksenine göre simetriktir. Çift bir fonksiyonsa bu fonksiyonun da demek ki grafiği y eksenine göre simetrik olacak Yani ben şu x eksenini uzatırsam Ve x eksenine göre simetrik olan f fonksiyonunun devamını çizersem arkadaşlar Şu şekilde bir grafik olmak zorunda sevgili gençler Aynen böyle tamam Şimdi ne demiş bize Buna göre fx 0 sıfır denkleminin birbirinden farklı en az kaç tane kökü vardır? Bunun devam edip etmediğini bilmiyoruz. Bu yüzden en az diye soruyor. Bakın birinci kök, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci kök. Toplam 7 tane kökü olur sevgili gençler. Beşinci sorumuzda çözdük ve devam ediyoruz altıncı sorumuzda. Evet gerçel sayılarda tanımlı f ve g fonksiyonları doğrusal fonksiyonlar olmak üzere. Bakın f de g de doğrusal. 3 tane ifademiz var. Demiş ki hangileri daima doğrudur? F ile g'nin toplamı yani f x ile g toplamı doğrusaldır demiş. Şimdi doğrusal fonksiyonları arkadaşlarım tanımını biliyorsunuz. Doğrusal fonksiyonların tanımı neydi? A ve b eleman reel sayılar ve a sıfırdan farklı olmak üzere f(x) eşittir ax artı b şeklinde yazılabilen fonksiyonlara biz doğrusal fonksiyon diyoruz. Yani aslına bakarsanız birinci dereceden fonksiyonlardır arkadaşlarım doğrusal fonksiyonlar. Tamam. Şimdi madem birinci dereceden olacak yani şurası 1 olacak. Ve A'd, a'da burada sıfırdan farklı olmak zorunda birinci dereceden olması olduğu için. Buna göre biraz düşünelim bakalım. Fx ile gx'in toplamı doğrusal bir fonksiyondur Fx doğrusal ve gx doğrusalken, mesela x artı 3 doğrusal fonksiyondur. 2x artı 1 bu da doğrusal fonksiyondur. Toplarsan 3x artı 4 yapar e bu da doğrusal fonksiyondur. E demek ki doğrusalmış. Doğru mu diyeceğiz şimdi biz bunu? Yani şuradaki daima adam biraz korkmalı mıyız acaba? Bence biraz değil, bayağı korkmalıyız. Şimdi gençler, iki fonksiyonun, iki tane doğrusal fonksiyonun toplamı daima doğrusaldır diyemeyiz. Neden? Çünkü sen gidersin, fx'i 2x-1 seçersin, gx'i de 2x 1 seçip toplarsan eğer, bunlar bize 0'ı verir. Ya da bunu 2x-1 seçtim, bunu 2x 3 seçtim, bir topladım buraya 2 geldi. Şimdi y eşittir 0 ve y eşittir 2 dediğimiz... Fonksiyonlar, evet grafikleri bir doğrudur. Bak grafikleri doğru şeklindedir. Mesela örnek veriyorum y 2'nin grafiği neresidir? Şudur değil mi? Şurası 2'dir. x ekseni, y ekseni, şurası 2'dir. Peki gördüğünüz gibi bir doğru. Çizerken de zaten şuna basıp çizdim. Bak bir doğru çıkıyor her zaman. Fakat grafik bir doğru diye bu fonksiyon Doğrusal fonksiyon olmaz. Niye? Çünkü doğrusal fonksiyonların tanımı belli. A sıfırdan farklı olacak. Yani birinci dereceden olacak. Peki siz şunların içerisinde birinci dereceden bir x görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. O halde arkadaşlarım şu ifade daima doğru değildir. Çünkü toplamları sabit olabilir bu fonksiyonların. F ile g'nin çarpımı demiş arkadaşlar. Doğrusaldır. Şimdi şurada ben... İki tane birinci dereceden bir ifadenin ifadeyi eğer çarparsam arkadaşlar çarptığım takdirde ikinci dereceden bir ifade bulurum. İkinci dereceden fonksiyonların grafikleri doğru değildi. Neydi arkadaşlarım? Parabolikti. Zaten ikinci dereceden olan bir fonksiyon da doğrusal fonksiyon belirtmez bize. Grafiğini düşünmek zorunda bile değiliz. O halde ikinci öncül de yanlış. Yani cevap B'ymiş arkadaşlar. Yalnız 3'müş. 3'e de bakalım. f g, -G fonksiyonu doğrusaldır demiş. Şimdi ax artı b a sıfırdan farklı cx artı d c de sıfırdan farklı ben birini diğerinin içerisine yazarsam a parantezinde cx artı d artı b bunu da içeri dağıtırsanız acx artı ad artı b yapar arkadaşlar ki a da c de sıfırdan farklı olduğundan a ile c'nin çarpımı da sıfırdan farklıdır. O halde bu fonksiyon doğrusal fonksiyondur çünkü birinci dereceden bir fonksiyon elde ettik. İkin, üçüncü öncülümüz doğru cevap B seçeneği olacaktı. Böylelikle 16. sayfamızı da bitirdik ve geçtik 17'ye. Gerçel sayılarda tanımlı bir f fonksiyonuyla ilgili her x reel sayısı için fx fx artı birden daha büyükmüş. Hmm, bak şimdi burada x gördüğün yere yazdığın sayı büyümüş fakat x'ler büyümesine rağmen fx küçülmüş. Bak fx artı 1 fx'den daha küçük mesela x gördüğün yere 4 yaz f4 f5'den daha büyükmüş x büyümüş fakat f küçülmüş arkadaşlar yani bizim fonksiyonumuz nasıl fonksiyon o halde Tabii ki azalan fonksiyon fx fonksiyonumuz azalan fonksiyon olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğru olmayabilir demiş bize şimdi 5, 8'den daha küçükse f5, f8'den daha büyüktür azalan fonksiyon mantığına göre. Bu her zaman doğrudur. 1, 10'dan daha küçükse f1 de f10'dan daha büyüktür her zaman. Eksi 5, eksi 1'den daha küçükse f-5, f-1'den daha büyüktür her zaman. Peki, şimdi gelelim d ve e'ye. Cevap Denizli veya Edirne çünkü. Bakalım, 3f1... F2 artı F3 artı F5'ten daha büyüktür demiştim 3 F1 ne değil mi? Yani öğrenci bunu gördüğü zaman işaret değisi geliyor yani ama Şöyle düşünelim mesela F1 arkadaşlar F2'den daha büyük müdür? Evet büyüktür Peki F1 F2'den büyükse f 3ten hayli hayli büyüktür Peki F1 arkadaşlarım f 5ten daha büyük mü? Evet kesinlikle büyük çünkü bu fonksiyon azalan. Peki bunları taraf tarafa toplarsanız 3 tane F1 kalır bakın solda. Büyüktür. F2 artı F3 artı F5'i elde edersiniz. Yani D şıkkının ta kendisini elde edersiniz. Demek ki bu ifade kesinlikle doğruymuş. O halde cevap E seçeneğiymiş. Bakalım 2 tane F2 F1'den büyüktür demişim. Normal şartlar altında biliyorsunuz ki F1 F2'den daha büyük. Ama diyor ki Tamam diyor f2 daha küçük bir sayı mesela örnek veriyorum bunun sonucu 3 çıkıyormuş bunun sonucu da 2 çıkıyormuş. E diyor ben bunu 2 ile çarparsam 4 3'ten daha büyük olur yani bunu 2 ile çarparsam bundan daha büyük olur diyor. Fakat şöyle olursa ya ya öyleyse şu 5 ise, bu 2 ise bunu 2 ile çarp 4 yapar gene 5'ten küçüktür. Yani ne kadar küçük olduğunu bilmiyoruz ya o yüzden yorum yapamayız. Dolayısıyla doğru olmayabilir sevgili gençler. Yedinci sorumuzun cevabına Edirne dedik. Gayet hoş ve güzel bir soruydu. Özellikle değişikliğini yorumlamak gayet keyifliydi. Sekizinci sorumuza doğru geçtik. Aşağıda f bileşke gx ve gx fonksiyonlarının grafikleri verilmiş arkadaşlar. Bakın bu g'nin grafiği. Bu da f bileşke g'nin grafiği. fx fonksiyonu doğrusal fonksiyon olduğuna göre f8 kaçtır diye sorulmuş. Şimdi fx doğrusalmış arkadaşlar. Eyvallah. Gx'in doğrusal olmadığını görüyoruz zaten açık ve net biçimde. Ama burada şunu biliyoruz ki G1 bildiklerimizi yazalım. G1 2'ymiş arkadaşlar. Ayrıyeten F'in içerisindeki G1 O da kaçmış? Yine 2'ymiş. Bakın F'in içerisinde G1 X gördüğümüz yere 1 yazınca Kırmızı fonksiyonu da 2'den geçmiş. Ve ekstradan F bileşke F'in içerisinde G0'ın sevgili arkadaşlarım 0 olduğunu görüyoruz ve G0'ın da mavi fonksiyonunda 4'ten geçtiğini görüyoruz. Tüm bunları eksiksiz biçimde yazdığına göre artık soruya hazırsın. Peki devamını nasıl getireceğiz hocam? Hazır olmasını hazırız ama devamı nasıl gelecek? G1'in 2 olduğunu görüyorsun yani içerisi kaçmış? 2. G0'ın da 4 olduğunu görüyorsun yani içerisi kaçmış? 4. O halde şunu yazabilir miyim ben? F2 eşittir 2 ve F4 eşittir sıfır. Çok güzel. Neden çok güzel dedim biliyor musun? F fonksiyonu doğrusal fonksiyon diye Şimdi fx'i ax artı b seçme zamanı geldi. fx ax artı b ise f2'yi bulalım arkadaşlar. F2 2a artı b'dir ve kendileri 2'ye eşittir. F4 de 4a artı b'dir ve kendileri sıfıra eşittir. Şimdi gelin alttakinden üsttekini çıkaralım. B'ler gider. 4a'dan 2a'yı çıkardım 2a 0'dan 2'yi çıkardım eksi 2 Demek ki a neye eşitmiş? Eksi 1'e a eksi 1 ise bakın şurası Eksi 2'dir Eksi 2'ye ne eklersem 2 olur? Tabii ki 4 eklersem Yani b de 4'müş O halde benim fx fonksiyonun Eksi x artı 4'ün ta kendisiymiş arkadaşlar Madem öyle Bana ne sorulmuş? f8 x gördüğümüz yere 8 yazacağız Eksi 8 artı 4 bize cevabı verecek Doğru cevabımız eksi 4 olacak arkadaşlarım. 8. sorunun cevabına da böylelikle C seçeneği demiş olduk. Ve devam ettiğim 9. soruyla. A ve B. Sıfırdan farklı gerçel sayılar. Çok ama çok güzel, çok tarz bir soru. O yüzden çok dikkatli dinlemende fayda var. A ve B sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere. F A artı B x'e eşitmiş. F A x'i B'de 2B bölü A'ymış. Bu eşitlikler sağlanıyor. Şimdi buna göre f-3b ile fb'nin toplamının değeri kaçtır diye sorulmuş. Şimdi öncelikle arkadaşlar birazcık düşünelim. fax artı b'nin kuralını biliyoruz. Ki burada x zaten fonksiyonun değişkeni. a'yı da bilmiyoruz. b'yi de bilmiyoruz. fax'i b'yi vermiş. E, bunun da sonucu 2b bölü a çıkıyormuş. Şimdi ne alaka değil mi? Burada arkadaşlar şunu düşünebiliriz. ax artı b kısmında ben x gördüğüm yere acaba ne yazarsam a-b'yi yakalayabilirim diye düşünebiliriz. O halde ben bu ax artı b'yi ax'i b'ye eşitleyen x'i bulmam gerekiyor. b'yi karşıya atın ax eşittir, ax'i 2b gelir. x eşittir tabii ki ax'i 2b bölü a'dır diyebiliriz artık. Yani ben x gördüğüm yere ax'i 2b bölü a yazdığım takdirde f fa-b'yi yakalayacakmışım. O halde arkadaşlarım x gördüğümüz yere madem bunu yazınca bu geliyor artık ben f a eksi b'yi eşittir. Bakın x'e eşitmiş. X gördüğümüz yere ne yazıyorduk bunu yazmıyor muyuz? f a eksi 2 b bölü a'ya eşittir diyeceğiz. Tamam. Bu bir. 2. E soru bana zaten f a eksi b'nin 2 b 2B bölü a'ya eşit olduğunu vermişti. O halde bu da mı 2 b bölü a'ya eşittir? Aynen öyle. Bakın a ve b sıfırdan farklıydı. Şu a'ları görmezden gelebilirsiniz. O halde a -2B, 2B eksi 2b kendileri 2b'ye eşittir. Eksi 2b'yi atın karşıya. a eşittir 4b gelsin. a'nın 4b'ye eşit olduğunu bulmak bile inanılmaz güzel bir olay aslına bakarsanız. Peki a 4b'ye eşitse gelin şurada yerine yazalım hadi. f 4b eksi b diyelim tamam mı? Eşittir. 2b bölü a. a neydi arkadaşlarım? 4B'ydi. 2B'yi 4B'ye bölerseniz ne gelir? 1 bölü 2 gelir. E şimdi F e, sevgili arkadaşlarım 3B kalır burada. F3B 1 bölü 2'ymiş. Tam bu cepte bir dursun bakalım. Bu cepte bir dursun. Biz F3B'yi biliyoruz şu an değil mi? Pekala. Bir de şuradaki A ile B'yi bulduğumuz için yani A'nın 4B'ye eşit olduğunu bulduğumuz için oradan bir yorumlama yapabiliriz. Bir de orada yazalım. F A'yı bulmuştuk. 4BX Artı b eşittir x olarak elde ettik. Tamam bak şuraya hiç gerek kalmadı. Şunu sildim arkadaşlar. Çünkü f3b geliyormuş. Eksi 3b gelmiyor. Ama buradan her türlü şeyi bulabiliriz. Ne yaptık? Şuradaki a gördüğümüz yere 4b'yi yapıştırdık. Şimdi bize sorulan şey. F eksi 3b. Ben f eksi 3b'yi bulabilmek için x gördüğüm yere eksi 1 yazmalıyım. Bakın eksi 1 kere 4b. Eksi 4b. B eklediniz. F eksi 3b'ye geldi. X gördüğümüz yere ne yazmıştık? Eksi 1. O zaman burada da eksi 1'i yazacaksın. Böylelikle F 3B ne geldi? Eksi 1 geldi. Çok güzel. Şimdi F5B'yi bulmak için ne yapacağız peki? Hocam bu sefer de X gördüğün yere 1 yaz bakalım ne gelecek? 1 kere 4B, 4B. B ekledin 5B. O halde F5B. Tabii ki X gördüğümüz yere 1 yazdığımız için burada da 1 yazacağız. Ve bu da kaç gelecekmiş? 1. Bakın burası da 1'miş. Eksi 1 ile 1'in toplamı sorulmuş. Doğru cevap D seçeneğinin 0'ın Ta kendisi olacaktı. Çok güzel bir tarz tarz bir soruydu arkadaşlarım. Ee, çözebilene helal olsun. Çözemeyen ve burada dinleyenler de anladıysa onlara da helal olsun. Ee, gayet açıklayıcı şekilde anlattım zaten. Dikkat edin. Hep de aynı şeyleri e, sorarız arkadaşlar. Bakın burada kafa karıştırıcı bir olay var. Yani sen burada fax artı bx ise hemen şu aklına gelebilir. Acaba fx'i bulabilir miyim? Çünkü fx'i bulduktan sonra gerisi daha kolay olur ama fx'i nasıl bulacaksın? fx'i bulamazsan olay biter. Bundan kaynaklı arkadaşlarım şunu yazmak çok daha mantıklı. Ben acaba burada x gördüğüm yere ne yazarsam a b elde ederim. Önce onu bulduk. Tamam. Bu tarz sorularda önce buradan başlayın. 10. sorumuz gençler. Aşağıda başlangıçta tüm kumları a bölgesinde bulunan 30 dakikalık bir kum saati gösterilmiş. Yani bu A bölmesindeki kumların tamamının B bölmesine tamamının geçmesi 30 dakika süren bir kum saatiymiş. Kum saatlerinin öyle bir özelliği var biliyorsunuz. Hatta şurada da bir kum saati var 15 dakikalık. Kum saatinin sevgili arkadaşlarım böyle bir özelliği var. İşte yapılırken buna göre ayarlanıyorlar. İşte 5 dakikalık, 1 dakikalık, 15 dakikalık, 30 dakikalık, 1 saatlik, 3 saatlik kum saati gördüm mesela. Biraz büyük ve kumları çok ince. Tabi o geçti delik de çok ince. Bu 30 dakikalıkmış. Kum saati işlemeye başladıktan itibaren 30 dakika boyunca A ve B bölmelerinde bulunan kumların miktarını belirten fonksiyonlar sırasıyla F ve G'dir. Yani A bölmesinde kalan kum miktarı, bulunan kum miktarı F fonksiyonu, B bölmesinde bulunan kum miktarını veren fonksiyon da G fonksiyonuymuş. Buna göre F ve G fonksiyonlarının grafikleri aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş. Bakın. Soruda, bu soruyu neden buraya yazdım ve neden buraya koydum? Şundan kaynaklı. Çünkü düşülecek yerleri var. Bir, genelde bu tarz sorular bir de large testin içerisinde düşündüysen eğer. Genelde bu tarz sorularda kumun yüksekliği baz alınarak sorular sorulur. Yani içerisinde bulunan kumun yüksekliği baz alınarak sorular sorulur. Ama burada kum miktarı ile alakalı soru. Kum miktarı ile olduğu için aslında sanılandan daha basit bir soru. Çünkü arkadaşlarım. Başlangıçta başlangıçta A bölmesindeki kum miktarı maksimum seviyede olacak. B bölmesinde hiç kum yok. Yani bir tanesi maksimum seviyeden F fonksiyonu maksimumdan başlayacak. B bölmesindeki yani G fonksiyonu da sıfırdan başlayacak. G bakın sıfırdan başlamış. F en yukarıdan başlamış en tepeden. G sıfırdan F en tepeden. Yine F en tepeden G sıfırdan. F en tepeden G sıfırdan. Ve sonuna bakalım. G fonksiyonu en yukarıdan başlamış. O halde E şıkkını eleyebiliriz. Bu gitti. E'ye bir daha bakmamıza gerek yok. Pekala. Daha sonrasında. Biliyorsunuz kum miktarı ile alakalı bir soru, soru olduğu için. Kum miktarı 30 dakika boyunca. Her milisaniyede bile. Aynı miktarda artacaktır. Yani sürekli ama sürekli aynı miktarda akan kumlardan bahsediyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bizim. Buradaki f ve g fonksiyonlarımız bir tanesi artan bir tanesi azalan fakat doğrusal bir şekilde artan ve doğrusal bir şekilde azalan olması lazım. Bakın tekrar ediyorum söylediğimi. Her zaman aralığında bu kumun akış hızı aynı olduğu için e, a bölmesinde azalan kum miktarı birim zamanda azalan kum miktarı her an aynı. B bölmesinde giderek artan kum miktarı her anında aynı. Dolayısıyla aynı olduğu için, aynı hızda arttığı için grafikler doğrusal olacaktır. Doğrusal olacağı için de B şıkkını ve C şıkkını eleyeceğim. Çünkü bunlar eğrisel grafikler. Şimdi geriye sadece A ve D bölmesi kaldı. Şimdi ilk 30 dakika boyunca demiş ya 30 dakika boyunca olduğu için bir kere A bölmesindeki kum miktarı sevgili arkadaşlarım 30 dakika sıfırlanması gerekiyor. Ama buraya bakıyorsunuz F fonksiyonu sıfırlanmamış. G fonksiyonu az önce F fonksiyonunun bulunduğu konuma kadar yükselmesi gerekiyordu. Yükselmemiş o zaman A'yı da eleyebiliriz. D, de, yani D cevap fakat onu da yorumlayalım. F fonksiyonu kırmızıyla göstermiştik bunu bu ıı, şıkta. F fonksiyonu arkadaşlarım 30 dakika sonra sıfırlandı. G fonksiyonu 30 dakika sonra az önce F'in bulunduğu 30 dakika önce F'in bulunduğu konuma geldi. Çünkü kum miktarından bahsediyorduk ve burası da tam olarak 15'tir. Çünkü başlangıçtan itibaren 15. dakikada kum miktarları eşitlenmek zorunda. Yukarıda 15 dakikalık kum kaldı. Aşağıda 15 dakikalık kum biriktiği için Bundan kaynaklı cevabımız D seçeneği olacak. Umarım bu doğrusal muhabbetini çok iyi aktarabilmişimdir size. Ve large testimizin son sorusundayız. Y eşittir fx fonksiyonunun maksimum noktası a noktasıdır ve bu noktanın koordinatları 3'e 5 olarak verilmiş. Olduğuna göre y eşittir eksi 2 çarpı fx artı 1 fonksiyonunun minimum noktasının koordinatları hangisidir? Şimdi bak birinde maksimum sorulmuş ötekinde minimum soruluyor. Ne alaka değil mi? Birazdan çok büyük alaka olduğunu göreceksin. Öncelikle benim bir fonksiyonum olsun. Bu fonksiyonun maksimum noktası 3'e 5 noktasıymış. Yani şurası 3 olsun, şurası 5 olsun. Şöyle getirdik ve maksimum dediği için de tabi şöyle bir tavan çizecektir arkadaşlar. Şöyle bir tepe çizecektir tamam mı? Şimdi bakın bu fx. Bu fx. Diyor ki önce x'e 1 ekle x'e 1 ekliyorsa bu fonksiyon bir birim sola kayıyordur. Sola kaydıysa artık burası 3'e 5 noktası değil, 2'ye 5 noktası olacaktır arkadaşlar. Ve bu fonksiyon şöyle bir görüntü alacaktır. Sola doğru kaydırdık. Çünkü eklemiştik. Eklenince sola doğru kaydırıyoruz. Eksi 2 ile çarpmış bir de. Eksi ile çarptığı takdirde buradaki 5, şuraya eksi 5 olarak düşecekti. Eksi 5 olarak düşecekti. Fakat eksi 2 ile çarptığı için o tepe değer olan 5'i de eksi 2 ile çarpacaksın ve eksi 5'e değil hop eksi 10'a kadar düşüreceksin. Yani artık bizim fonksiyonumuzun grafiği burada ve tabii doğal olarak negatifle çarptığımız için simetrik olarak düşüreceğimiz için şöyle bir fonksiyon olacak. Ve dikkat et az önce burada bir tepe çizmiştik şimdi burada bir çukur çizdik ve sırf bu yüzden de sevgili arkadaşlarım minimum noktası diye soruluyor soru. O halde arkadaşlarım minimum noktasının koordinatları neymiş? 2'ye eksi 10'muş. Yani cevabımız C seçeneğiymiş diyebiliriz. Evet 11. sorumuzda çözdüğümüze göre 17. sayfayı ve hatta ve hatta konuyu da bitirdik arkadaşlar. tyt fonksiyonlardan daha da eğlencelidir AYT fonksiyonlar konusu. Ve arkadaşlarım zamanın su gibi akıp geçtiğini görürsün AYT fonksiyonları çözerken. TET fonksiyonlardan çok çok daha zor olmasına rağmen Daha eğlencelidir Daha keyif alırsın Çünkü arkadaşlar matematiğin özü bu fonksiyonlar Tamam Çünkü TET fonksiyonlarda daha çok fonksiyonların Kurallarıyla alakalı oyun oynar gibi işte 3 ekle 5 çıkar Şunu yap bunu yap tarzında sorular çözerken Burada daha fazla yoruma dayalı sorular vardır Bundan kaynaklı da Öğrendikçe daha fazla keyif alırsın Tabi burada öğrendiklerinin tamamı Ve hepsi hem integralde, hem türevde, hem limitte çok büyük işlevsel görevler yapacak sana. Bunları çok iyi öğrenmende fayda var. Bunları ciddi anlamda çok iyi öğren. Yani bir kere çözdün tekrar et. Olmadı bir daha çöz. Olmadı tekrar çöz. Onu kafan algılayana kadar, beynin artık lan tamamen anladık işte bir daha gönderme diyene kadar sen bunları otur, çöz. Tabii sadece bunları de, derken... Bu kitaptan bahsetmiyorum. Gençler bu sorulardan bahsetmiyorum. En fazla iki defa çözün, Üçüncüye zaten ezberlersin. Diğer kitaplardan da çözüyorsunuz yani. O kitaplardan da arkadaşlarım mutlaka tekrar çöz ya. Beğendiğin soruların altını çiz, karala. Onları böyle bir not kağıdı yapıştır. Renkli kağıtlar yapıştır. Renkli kalemlerle işaretle. Bu günlerin bir daha gelmeyecek çünkü. Bu günlere bir daha dönmeyeceksin. Şu an sınava sallıyorum 200 gün varsa bir daha o sınava 200 gün kalmayacak eğer mezuna kalmadıysan ki hedefimiz mezuna kalmak değil. Hedef yukarıda, hedef full matematik. Sen bir kişinin matematiği fullse o kişinin mezuna bırakma olasılığı 10 binde 1'dir, 100 binde 1'dir. Sen o 100 binde 1 falan değilsin. Sen matematiği full ve bu sene istediğin bölümü kazanıyorsun. Başka bunun kaçarı yok. Lam'ı cimi hiçbir şey yok bunun. Tamam Large testimizi bitirdik. Kampımıza artık yeni konumuzdan devam ediyoruz. Yeni konumuz ne? İkinci dereceden denklemler ve inanılmaz derecede keyifli işleyeceğiz. Çünkü inanılmaz derecede keyif alarak yazdım arkadaşlar. O videoda o halde görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.